Ayrılık dediği, o gün vardı ya, o gün vardı ya Cehennem ateşi, yaksın içime, yaksın içime Hasretin sımsıkı, o gün sardı ya Damarda kan gibi aktın içime, aktın içime Hasretin sımsıkı o gün sardı ya Damarda kan gibi aktın içime, aktın içime Avar ediyorlar, varsın desinler, yitirmiş aklını, dursun desinler, görmüyor gözlerin, körsün desinler, iyileşmez yaralar, diktini içime. Dikti mi avar ediyorlar Varsın desinler, yitirmiş aklı Dursun desinler, görmüyor gözlerin Körsün desinler, iyileşmez yaralar Dikti içime, niçi içime <Gülüyor> Adırım olmuşsun, sensiz olmuyor, sensiz olmuyor. Ne yapsam bir türlü yerin dolmuyor, yerin dolmuyor. Zavallı yüreğim, huzur bulmuyor, kurduğum Yıktın içime, yıktın içime Zavallı yüreğim huzur bulmuyor Kurduğum yuvayı yıktın içime, yıktın içime Marsun dese yitirmiş aklını kursun dese görmüyor gözlerin körsün desinler. iyileşmez yaralar diktini içime diktini içime ağlar Yitirmiş aklını dursun desinler Görmüyor gözlerin körsün desinler İyileşmez yaralar diktin içime Diktiğin içime iyileşmez yaralar Diktin içime, diktin içime